Herkese merhaba ben Tolga Özbek, dün Kayseri'de Türk Havacılık Tarihi açısından çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı ve Tomtaş yeniden kuruldu. Diyebilirsiniz ki Tomtaş nedir? Tomtaş 1925'te kurulmuş Türkiye'nin ilk uçak fabrikası. Ne yazık ki çok uzun ömürlü olamamış. 1925'te başlayan serüven 1928'de çok az sayıda uçağın imalatıyla ve daha doğrusu montajıyla tamamlanmış. Arkasından tesisler bugün. ...Kayseri'de bulunan Hava İkmal Bakım Merkezi'nin de temelini oluşturmuş. Kayseri'de yapılan törene Milli Savunma Bakanlığı ev sahibinde... ...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı... ...Orgeneral Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere katıldı. İmza atan kuruluşlar arasında Asfalt Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü... ...TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Tomtaş Yatırım ve Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Tekno Park oldu. Şimdi... Tomtaş nasıl kuruldu 1925'te ki kuruluşu Cumhuriyetin ilanından önce İzmir İktisat Kongresinde ilk olarak ele alınıyor ve genç cumhuriyetin gerçekten çok önemli bir yatırımı Almanlarla birlikte hareket ediliyor fakat ne yazık ki o günlerin şartları ve farklı yaklaşımlar diğer ülkelerin bu konuyla ilgili başarısız olabilmesi için yaptığı adımlar sonrasında Tomtaş'ın ne yazık ki tarihi çok kısa bir şekilde sona eriyor. Bugün Havacılık Tarihi Araştırmacısı, yazar Mustafa Kılıç'la birlikte bu fabrikanın tarihine beraber bakacağız. Nasıl kuruldu? Ne yazık ki hangi hatalar yapıldı ve bu fabrika yaşatılamadı? Bunları Mustafa Kılıç'tan şimdi dinliyoruz. Mustafa Hocam, Tomtaş'ın biraz tarihini sormak istiyorum size. Tomtaş aslında Cumhuriyet'in ilk büyük projelerinden birisi. Nasıl kuruldu? Neden Kayseri seçildi? Biz sizden bir tarihi girişin rica edebilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra biliyorsunuz Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili birçok alanda faaliyete girişildi. Bunun en önemli olaylarından bir tanesi 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan İçsad Kongresi. Bu da öncü konulardan bir tanesi de sanayisi bir kurulmasıydı. Bunun için e, Türk hükümeti... E, Cihan Harbi'nde büyük harita dediğimiz 1. Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Almanlarla zaten Çanakkale'den biliyorsunuz havacılıkla ilgili, Alman hava subaylarıyla ve havacılıkla ilgili bir bağlantımız vardı. Dolayısıyla ilk kapısını çaldığımız ya da ilk fikir alışverişi yaptığımız ülke Almanya oldu. Almanya ile ilgili e, Almanya Berlin Büyükelçisi'nin yapmış olduğu e, girişimlerle e, Junkers yani Profesör Hugo Junkers ile tanışıldı ve onunla ilgili istişareler başladı. Yani Türkiye'de de bir havacılık sanayisinin kurulması amaçlandı. Bu 1923'ten sonra başladı ve e, biliyorsunuz 16 Şubat'ta da e, Bağdaşçı için önceden söylemek istiyorum 16 Şubat 1925'te de Türk Tayyar Rejimiyeti kuruldu. Dolayısıyla 22 Nisan 1925'te uçak fabrikası açılması konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı bir oturumda gündeme geldi. Dediler ki uçak fabrikasına su kurarız ne yaparız? Bunu da öncülüğünü yapan Savunma Bakanı Recep Peker'di. Gündeme getirdikten sonra Atatürk'ün de müdahil olduğu zaman zaman Alman yetkililerle yapılan nin ne derler, özetlerini, briefinglerini aldı Atatürk'te. Çünkü o dönemde de bir taraftan da e, Türkiye'nin gelişmesini fark eden Fransız ve İtalyanlar da Türkiye'ye e, uçak sanayiyle ilgili çok cazip teklifler, fiyatlar ve girişimlerde bulunuyorlardı. Ama Almanların bir önceliği vardı ve Almanlarla bir anlaşma yapılması için e, girişimlerde bulunuldu. Mesela 22 Mayıs 1925'te lisans anlaşması yapıldı. İlk olarak Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Jün Kersin e, Türkiye'ye ne derler... E, Temsilcisi olacak temsilcisi olacak kişi Hans Saxonberg ile birlikte bir ön anlaşma yapıldı. Arkasından da hemen Temmuz ayında da şey Ağustos ayında da Junkers'in yetkilileri Ankara'ya geldiler. Ankara'da bu işler artık ciddileşmiş oldu ve kesin anlaşmada 15 Ağustos 1925'te Alman Junkers firmasıyla bir e, anlaşma imzalandı. Yani bu anlaşmanın amacı da şuydu: e, Hangi uçaklar üreteceğiz? Nerede üreteceğiz? Nasıl yapacağız? Yani bütün e, bu uçak fabrikalarının ya da uçak sanayinin kurulmasıyla ilgili e, yol haritasını belirlediler. Bunun e, az önce senin de sorduğun gibi neden Kayseri? E, işte, Birinci yan harbinde, yani Büyük Harpte Polatlı'ya kadar e, düşman dayandı. Tabii. Yani stratejik bir bölge. Zaten askerlikte de böyle değil midir? Yani hep planlarınızı stratejiye göre yaparsınız. Dolayısıyla yani mesela bir Eskişehir'e de bu uçak fabrikası yapılabilirdi. Ama Birinci Dünya Harbi'nden yani Yunanlıların Eskişehir'e kadar gelip birkaç kez gelip gitmelerinden sonra stratejik bölge olarak Kayseri yani Anadolu'nun içine doğru çekilme ihtiyacı hissedildi. Dolayısıyla Kayser'in seçimi tamamen stratejiktir. Yani o amaçla Tomtaş kuruldu. Pontaç kuruldu. Ee, evet, muhtemel Almanların da e, Birinci Dünya Savaşı'ndaki kısıtlamalar, Versay Anlaşması ile birlikte böyle bazı bir teknolojinin doğru. satılması herhalde söz konusu. Kayseri seçiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile Junkers bir, herhalde bir ortaklık imzalayarak bu hayata geçiyor. Evet. Yani hangi e, uçak tütleri için e, anlaşma gerçekleştiriliyor? Şimdi Almanların o dönemde az önce de vurguladık ya İtalyan ve Fransız uçakları o dönemlerde hep bez germe, ahşap konstrüksiyonlu uçaklar gündemdeydi ama Almanların o dönemde e, geliştirdikleri ve yapmaya başladıkları alüminyum gövdeli uçaklar söz konusuydu. Yani son teknoloji Atatürk de öyle demiyor muydu zaten? Yani teknoloji en iyisini yapmak zorundayız. En ilerisini yapmak zorundayız. Dolayısıyla Almanlar bu anlamda da e, diğer ülkelere e, nazara öndeydiler. Yani alüminyum gövdeli uçaklar yapılıyordu. E, bir taraftan da dediğiniz gibi Almanya Versay Anlaşması gereği hem kendi ülkesinde uçak üretemezken e, bir açılıma da ihtiyaç vardı. Ve e, Profesör Hugo Schunkers'in e, kurmuş olduğu Schunkers e, firması Hem e, aynı anlamda Rusya'da bir girişimde bulundu. Aynı zamanda da eş, eş zamanlı olarak da, da Türkiye'de böyle bir işe başladı. Fakat e, e, plan şuydu. Yani yapılan e, plana göre e, Türkiye'de yılda 250 tane e, Junkers A20 dediğimiz ürünler ne derler, biraz eğitimde kullanabileceğimiz, biraz bombardımanda kullanabileceğimiz bir uçak tipini üretmek amaçlandı. Ve arkasından da amaçlar F-13 dediğimiz, yani e, limuzin, e, yolcu taşıyabilecek uçaklar üretmek amaçlandı. Plan 250 uçak üzerine kuruldu. Ve böylesine bir anlaşma yapıldı. Yani anlaşma yapılırken de e, tabii ki e, Milli Savunma Bakanlığı ve e, devletin yetkili bakanları bu işlerde öncü oldu. Fakat bu kuruluşun bir ortaklığa ihtiyacı vardı. Az önce de vurguladığımız gibi 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti de e, zaten sivil bir toplum örgütüydü. E, karşımızdaki muhatap firma da sivil bir muhatap firma. Dolayısıyla Schunkers'le yani taşla e, Türk Tayyare Cemiyeti'nin ortaklığıyla Türk hükümetinin sponsorluğunun e, kontrolünde ve ne derler e, hükümranlığında ve kontrolünde böyle bir şirket kuruldu. bu Aralık tarihi alayım sizden. <gülüyor> 7 Aralık 1925'te de... E, Az önce sözünü ettik ki Türk Tayyare Cemiyeti'nin girişimlerinden sonra e, Cevat Abbas ve ilk kurucu başkanı faaliyetleri e, durdurunca e, az önce söylediğimiz gibi Hal Saksanberg e, bu e, Tomtaş'ın kuruluş merkezi yeri Ankara olacaktı. Ankara merkezinde de Refik Koral'dan e, bu şirketin başına getirdi. Refik Koral'dan kim? O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, Sivas Divri'yi yanılmıyorsam e, milletvekili mebusuydu. Onu da şirketin başına getirdiler. Dolayısıyla e, 7 Aralık 1925'te de Veciv Uykuş'ta e, Türk Tayyarı Cumhuriyeti'yle ilişki kesilince zaten öncü ve bilinen e, bir havacımız. Onu da Tomtaş'ın e, Kayseri'de üretileceği uçakların test pilotluğu yapmak üzere de işe aldılar. E, onu söylemek istedim. Vecihi Ürkuş'ta bir Türk havacılığının efsane ismi. Ee, sizlerin de evet. araştırmalarınız var bu konuyla ilgili. Veci Bey'in evet. e, o dönemde Kayseri'de görevlendirilmesi planlanıyor. Sanıyorum bir Almanya seyahati ve bazı bir e, fabrikanın görülmesi edilmesi bir de o süreci sizden dinleyebilir miyiz? Vecihi Ürkuş e, Junkers'de yani Tom Taş'la anlaşır anlaşmaz e, Öncelikle bir Almanya'ya e, ne derler e, Alman fabrikalarını üretilecek... E, e, A20'lerin e, limuzin uçaklarının fabrikasını, oradaki e, yapım başlamaları süreçlerini zaten bir taraftan iyi bir pilot olmasına rağmen bir taraftan da onu biliyorsun mühendislik ve uçak mühendisliği algısı var. E, bunları test etmek, deneyimlemek, gözlemlemek üzere almaya gönderiyorlar. Fakat e, 1 Ağustos 1926'da e, veci şu acilen de geri çağırıyorlar biliyorsunuz. Nedeni de ne? Eskişehir'de yapılacak e, moda deyimle, şimdiki deyimle bir iddialışına e, da pilotluk yapması için. Bak şimdi çok farklı dedim çok olay açılabiliyor aslında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk hükümeti e, tayyar Cemiyeti ile Junkers arasında bir ortaklaşa bir fabrika kurma yaklaşıyor ama bir taraftan da e, Fransızlar, İtalyanlar, hatta Çekoslovaklar falan Türkiye'de e, cirit atıyorlar tabiri caizse. Neden? Kendi uçaklarını, kendi teknolojilerini Türkiye'ye satmak istiyorlar. Bir taraftan ben eminim ve biliyorum ki Amerika'da uzaktan uzaktan bize çok iyi, İrdiliyor, gözlemliyor ve biliyorsun e, tarihi biraz ileri atarsak 1931 yılında e, Amerika'dan İstanbul'a direkt uçuş yapılıyor. Bunun sebebi size ne olabilir? Sadece neden İstanbul? Çünkü Türkiye Tayyare Cemiyeti'nin gelişmesiyle birlikte yılda 29 tane uçak alıyor. Bu da yaklaşık herhalde ayda 1-2 uçak tekabül düşünsene şimdiki mantıkla. Ayda 2 tane F-16 alıyorsun. İnanılmaz bir pasta. Dolayısıyla bütün yabancı sermayelerini, uçak sanayinin kendini geliştirmek, satmak isteyen firmalar Türkiye'de Alman ve Türk ortaklığını baltalamaya başlıyorlar. Birinci sebeplerden bir tanesi bu sonuca doğru gidersek. İkinci sebep Türkiye'deki kurulduğunda e, Tomtaş'ın kuruluşunda bakıyorsunuz ki hakikaten o dönem yani şartların gereği de biraz öyle yani çok eleştirisel anlamda söylemeyelim ama e, şey yok, e, teknik personel yok, yetişmiş uçak mühendisi yok. Uçakçılıktan anlayan insan yok. Biliyorsunuz ve şu uçağını bile test edecek bir mekanizma yok. Çekoslavakya da test ettirebiliyor. Yani daha e, Türkiye'de e, havacılık sanayisinin altyapısı da oluşmamış. Dolayısıyla e, mevuslardan, e, ileri gelenlerden, esnaflardan kurulmuş bir yönetim kurulu ofisi e, Tomtaş'ın işleyişinde bence biraz geri kalıyorlar. Bu ikinci sebeplerden bir tanesi bu. Üçüncüsü e, e, Hugo Şanz, e, pardon Hugo bu Kajunkers'in e, Almanya'daki statüsünde de var. Neden var? Çünkü onlar Türkiye'de ve Rusya'da yapacakları yatırım için kendi öz sermayelerinden yeteri bir desteğe sağlayamıyorlar. Dolayısıyla devlete müracaat ediyorlar, Alman hükümetine. Alman hükümeti de onlara bir takım taahhütlerde bulunmasına rağmen istediği e, şeyi alamıyor. E, mali yardım alamıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki e, yapılan üretimlerde de aksamalar başlayınca Türkiye'de... E, sıkıntılar da başlıyor. Bir taraftan da idare sıkıntılar da başlıyor. Mesela 120 tane Alman işçisinin teknisyeninin 5 tane yüksek mühendisinin, çak mühendisinin Kayseri'de konuşlandığını ki öncesinde de Alman ve Firmasının, Tomtaş'ın e, ana binalarını, hangarlarını yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bir Alman personelle, Türk personel çalışması arasında da sıkıntılar başlıyor. Diyorlar ki Almanlar, işçiler, o da benim gibi işçilik yapıyor, ben de işçilik yapıyorum, o çok fazla para alıyor gibi. Bunlar da gündeme gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu süreci de iyi yönetemiyoruz. Yani e, Tomtaş'ın idarecileri de iyi yönetemiyorlar. Almanya'daki sıkıntılar hepsi birleşince maalesef 1928'de, yani 25'te başlayan süreç, 1928'de Tomtaş'ın kapanmasıyla e, sonuç buluyor. Şimdi, Bu 25 ile 28 arasında e, hangi uçaklar Kayseri'de yapılıyor? Ne ürün çıkıyor o 3 yıllık sürede? Daha doğrusu aslında amaçlanan e, uçak çıkması söz konusu değil. Tamamen e, gemilerle gelen e, Junkers'in e, paketleyerek gönderdiği A20'lerin Türkiye'de montajı yapılıyor. Yani bazı kaynaklarda işte 60 tane deniyor ama net bildiğimiz kaynaklar üzerine 30 tane Junkers A20'nin Türkiye'de yapıldığını biliyoruz biz. Ee, 29 e kadar. Tabii 28'e kadar. Yani 2,5-3 yıllık süre içerisinde 30 tane e, montaj yapılıyor. Hatta bir bölümü de Eskişehir'de hani hep e, o da bir mesela yanlış bilmiyordum. Eskişehir Uçak Fabrikası. Eskişehir uçak fabrikası yok. Sadece bakım onarım e, Junkers'e bağlı ya da bağlı bir e, atölye gibi. Düşünün. Ee, orada da birkaç tane e, A20'nin e, montajının yapıldığını biliyoruz. Tamamen montaj. Yani seri üretimine maalesef geçilemedi. 1928'de 1928, bu ortaklık bitiyor. Sonrasında evet. o tesisler ne oluyor? Şimdi o tesisler bir dönem çok az bir süre kapalı kaldıktan sonra e, şeye geçiyor. Ee, Milli savunma Bakanlığı'na devrediliyor ve e, hisselerin alınması, yani Junker'in de e, mali kayıplarının e, mahkemece belirlenen e, rakamlar üzerinden Türk Tayyar'a cemiyeti e, Junker ise belli bir bedelde ve yatırımları düştükten sonra işte ne bileyim, e, bir, bir anlamda e, karşılıklı anlaşma gereği 520 bin lira gibi bir rakam ödeyerek Junker devre dışı bırakılıyor. Kısa bir süre orada... E, Boş kalan tesisler, yani 28 Mayıs 1928'de kapatılan tesisler e, Kayseri Teriyar Fabrikası olarak 1932 yılında tekrardan açılıyor. Bu araçta işte teminki sözünü ettiğimiz etmenler gene etrafta uçuşmakta. Hemen e, Amerika'nın e, Curtis Wright. Firması 1931 yılında bir anlaşmayla e, Türkiye'deki uçak e, gene montaj olmak kaydıyla üretimine Kayseri'de başlıyorlar. Arkasında Polonya PZT'lilerinin de üretiminin Kayseri'de yapıldığını biliyoruz. Sonraki yıllarda da Kayseri e, Tayyare Bakım Merkezi adı altında av kuvvetlerine bağlı bir bünyo olarak e, hala yaşamını sürdürüyor. Şimdi e, Yunkers'in dediğiniz gibi bir Türkiye'de yatırımı oldu bir de Rusya'da. Rusya'daki yatırım hakkında hiçbir araştırma yaptınız mı? Şu an yaşıyor mu o fabrika? Ee, tabii başlangıç yani çok e, nedenler entelektüel anlamda çok bir birikimim yok o konuda bilmiyorum. Çok araştıramadım ama ilk başladığında aynı sorunların Rusya'da da yaşadığını biliyoruz. Ama ne kadar süre bunu sürdürebildi, ne kadar e, süre sonra kendini toparlayabildi. Ama bence Rusya oradaki aldığı ateşi çok iyi yüklemeyebildi. Ve onu koca bir yangına dönüştürdü. Bugün e, Rusya'nın biliyorsunuz havacılık sanayisindeki öncü ülkelerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ama ilk ateşi e, oradan da halevlendirdiğini söyleyebiliriz. Bir de sizin ağzınızdan taşın açılışını açılımını alabilir miyim? Ya e, ona bakın e, ne dedik... E, Tomtaşın kapanmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi o dönemin yetişmiş havacı e, mühendisinin, teknisyeninin kalifiye elemanı çok olmadığından vurguladık. Bir taraftan yönetimdeki sıkıntılardan da vurguladık. Ama bakın şimdi bile siz bana bunu soruyor soruyorsunuz. Ne diyorsun? Tomtaşın açılması ne? Bakın bazı hala akademisyenler, bazı hala tarihçiler Tomtaşın açılışında Tayyare Otomobil Türk Anonim Şirketi diyor. Ya, hiç mi okumadınız kardeşim? Yani hiç mi araştırdınız? Elinize bir belgeye mi Hiç mi yayın dilimiz döndüğünce anlattık? O araştırma ihtiyacı duymadınız mı? Tomtaş'ta otomobil yok. Yani diyorlar ki otomobil. Bazıları diyor ki Almanca un O olarak yazılır. Ve işte, v anlamı taşır falan. Hayır. Tayyare Motor Türk Anonim Şirketi. Bu kadar basit. Yani sadece Tayyare ve motor. Yani uçak motoru da ileriki dönemlerde uçak motorunun yapılması amaçlandığı için Tayyare Motor Türk Anonim Şirketi olarak Tomtaş'ın açılımı bu. Günümüzde bu tesisler Kayseri'deki herhalde eski hava yıkmanın bulunduğu galiba şu an park haline getiriliyor diye biliyorum ben. Doğru öyle bir çalışma olduğunu biliyorum ama bir taraftan hadi biraz da e, gülümseyelim diye söyleyelim. Bir ara uçaklar gömülmüştü arıyorlardı hala bulamadılar herhalde bilmiyorum. <gülüyor> Umarım bulacaklar yani bulursa oraya da bir anıs bir park yaparız herhalde yani, bilmiyorum bu da bir gülümseme ee, olarak kalsın yani Mustafa Hocam evet, e... gülümseme olarak altını 10 e, kere çizelim fosforlu kalemle çünkü <gülüyor> hala birçok insanımız e, yetkili mercilerden, Türk Hava Kuvvetleri'nden bu konuyla ilgili e, böyle bir şey yoktur açıklamasına rağmen buralarda bir şeyler gömüldüğü iddiaları ortada. E, keşke gömülmüş olsa da bulunsa da biz de bir Falk 190'a kavuşsak diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler evet. verdiğiniz bilgiler için e, tarih tekerrürden ibaret olmasın diyoruz bu dersler olmasın. sizin anlattığınız konular çok çok önemli e, sonunda herkesin benim gördüğüm kadarıyla Almanlarında Amerikalılarında Amerikalıların da Fransızların da, İtalyanların da o dönemi Bunlar sadece montaj yapılsın Türkiye herhangi bir katkı olmasın zaten yetişmiş iş gücü yok Biz bunlara işte 3 evet. e, yıllık 5 yıllık süreçte bir şeyler satalım geçelim olmuş bir katkı Hayır. olamayınca da ne yazık ki bu projeler, bu çok ciddi girişimler yani Cumhuriyet'in daha 29 Ekim 1923 kurulmasından önce alınan bir kararın gerçekten çok vizyoner bir şekilde e, bunlar alınmış ama e, Türk gibi başlamışız ama Türk gibi ne yazık ki bitirememişiz. Mustafa Hocam çok çok evet. teşekkürler. Bu arada izleyicilerimize kısa bir not ben vermek istiyorum. Ee, değerli yazarımız Mustafa Kılıç'ın Türk Havacılık tarihi ile ilgili daha ağırlıklı sivil taraflı çok güzel araştırmaları var. Zaten Google'a bir yazdığınız zaman bizim site dahilinde birçok yerden bağlantıları, Bağımsız Havacılarda köşe yazıları e, çok güzel takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hayat ne yazık ki bazen işte istemiyoruz Tomtaş'ta olmasın demiyoruz ama hayat bazen tarih tekerrürden ibaret. Mustafa Hocam çok sağlık. Evet. Ağzınıza sağlık. Yeni kitaplarınızı merakla bekliyoruz ve takip ediyoruz. Çok sağ olun. Tolga'cığım teşekkür ederim. İyi günler diliyorum tüm sevenlere. Bir yatırım yapıldığı zaman bu savunma havacılık kısmında da olabilir. Farklı alanlarda da sanayi olabilir, okul olabilir, herhangi bir konu olabilir. O yerin bunu sahiplenmesi büyük önem taşıyor. Sonuçta bir bölge gelişmek istiyorsa, Katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek istiyorsa, gelirini arttırmak istiyorsa bazı yatırımların yapılması ve bunlara sahiplenilmesi gerekiyor. Aynı zamanda akademik tarafın, üniversiteler tarafından veya insan kaynağı açısından bölgenin okullarının desteklenmesi çok önemli. Bugün Kayseri'de gerçekten sanayi konusunda, ileri teknoloji konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Umarız Tomtaş, yeniden kurulan, küllerinden doğacak olan Tomtaş bu geçmişte yapılan hatalar çok dikkate alınarak Hayata geçirilir ve çok başarılı olur. Bunun ülkemizde güzel örnekleri var yerel kalkınma açısından. Dediğim gibi Kayseri'de çok ileri teknoloji konusunda yapılan yatırımlar var. Kayseri'nin gururu. Bir başka ilimiz Konya. Bunları ben savunma ve hacılık pazarı olarak söylüyorum. Keza Eskişehir. Önemli olan buralarda yerel halkın buna sahip çıkması, tarihin hatalarının tekrarlanmaması, ve geleceğe iyi bakarak, planlama yaparak, çok uzun vadeli planlamalarla bunların hayatına devam etmesi, gelişmesi, büyümesi ve tabii ki o yerde yaşayan halka da dokunması, gelir arttırarak, eğitimi yükselterek, hayat kalitesini yükselterek bunlara ulaştırılması. Evet, savunma ve havacılık konusundaki detaylı videolar kanalımızda. Detaylı Haberler Tolga Özbek.com'da WhatsApp grubumuz var. Linkine tıklayabilirsiniz, oradan haberleri takip edebilirsiniz. Bizlere aynı zamanda sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Sorularınızı yorum olarak bu videonun altına yazabilirsiniz. Ve abone olmadıysanız hala kanalımıza bekliyoruz. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.